Merhabalar arkadaşlar ben İlkan burası benim İlkan bugün yepyeni bir video ile birlikteyiz bugün Toby ve boya bakım yapacağım arkadaşlar bugün bakım günü evet arkadaşlar yazın gelmesiyle beraber tüylü dostlarımızda biliyorsunuz belirli bir tüy kaybı oluyor tüy dökülmesi yaşıyoruz ve genel olarak bütün patili dostlarımızın sahipleri bu durumdan şikayetçi ya çok tüy döküyor vesaire vesaire vesaire ben de buna istinaden bir bakım videosu yapayım dedim bugün önce dişlerini fırçalayacağım arkadaşlar onların ve size nasıl fırçaladığımı göstereceğim siz de benim gibi fırçalayabiliy ya da farklı destekler alıp ya yani internetten falan ya da veterinerinizden destek alıp kendinize göre bir tarz oluşturabilirsiniz mutlaka ama Bugün ben nasıl yaptığımı göstereceğim önce dişlerini fırçalayacağım sonra tüylerini tarayacağım sonrasında da pati altlarına pati içlerine bakım yapacağım arkadaşlar Hangi ürünleri kullanacağım nasıl yapacağım hep birlikte göreceğiz Videoya başlamadan önce kanala abone değilseniz şu an abone olabilirsiniz Bu birazcık vlog tarzında olacak arkadaşlar çekebildiğim kadar iyi çekip size öyle göstermek istiyorum Benim için birazcık uğraştırıcı olacak ama siz de like'larınızla ve yorumlarınızla destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Video başlıyor. Dişlerini göster. Hayır, bekle bir dakika, bekle bir dakika. Bir dakika, bekle. Otur be. Dişlerini göster. Göstermeyeceğim, değil mi? Çünkü dişlerini fırçalamıyorsun. Sen yaramaz bir çocuksun çünkü değil mi? Bakayım dişlerine. Gösterme sen, gösterme. Birazdan hepimiz göreceğiz. Cumbo, sen gel bakayım. Kuyruğuyla kamerayı yıkıyordu. Cumbo, bakayım sana. Dişlerini göster oğlum. Babaya dişlerini göster. Aferin benim oğluma ve. Be. Dişlerini fırçalayacağım Cumba. Hazır mısın? Hayır hazır değilim. Ben bunu annemin yapmasını severim Ama ben yapacağım cumbu Başlıyoruz Evet arkadaşlar sizin rahat görebilmeniz için ışığımı, kameramı ve taburemi ayarladım Normalde burada bilgisayar sandalyeleri var ama Bu uzun banka getirdim Tobi'yi yanıma alacağım ilk başta ee, Yanımda daha rahat yapacağımı düşünüyorum Ama öncesinde size kullanacağım ürünleri gösteriyorum Bu bir enzimatik diş macunu arkadaşlar Köpekler için tasarlandı hani Köpeklerin dişlerini fırçalamak için tasarlanmış Ve aşırı lezzetli ama köpürmeyen Diş etlerini ve diş sağlığı için önemli Önemli bir diş macunu arkadaşlar. Köpeklerin diş sağlığı içinde çok önemli. Fırçalarken sakın kendi dişlerimizi fırçalamışız gibi köpürmesini beklemiyoruz. Ama bütün dişlerini fırçaladığımızdan emin olmamız gerekiyor. Toby ile başlıyorum. Size elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım. Toby ne kadar rahat duracak? Normalde bir kişi daha olsaydı yani diler olsaydı şu anda çok daha rahat yapardım. Ama e, sabit şekilde de görebileceğinizi düşünüyorum ve başlıyoruz. Toby, gel bakalım. Gel, çık yukarı, çık yukarıya. yukarı, yukarı yukarı. Evet, dişler fırçalanacak. O dişler fırçalanacak. Bekle. Otur böyle bir. Afir. Hayır, bir dakika. Bekle. Bekle. İnsanlar seni görmesi gerekiyor. Dişlerini görmesi gerekiyor. Ben dişlerimi fırçalamayı sevmiyorum baba. Oo, neymiş ki bu? Birazcık ilgisini çekmek gerekiyor arkadaşlar. Bu arada ikisi için de aynı diş diş fırçasından kullanırım. O yüzden kafanız karışmasın. Cumaya da aynısını kullanacağım. Aç ağzını bakalım. Aferin benim oğluma. Önce ön dişlerden ve diş etlerini çok fazla irdelemeden arkadaşlar, hani yıpratmadan yapmaya çalışıyorum. Bekle oğlum. bekle. Hayır, hayır, hayır. Yalamaya çalışacaklardır, yalamasına izin vermemeniz gerekiyor. Evet. Tırtır, tır, bekle, bekle. Aç ağzını, aç ağzını, aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma be. Aferin benim oğluma. Ama böyle yaparsan görünmüyor. Solayınla fırçalayamam tabii. Bekle, gel, gel bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kaldır ağzını, aç ağzını. Aferin benim oğluma. Özellikle diş köklerini iyi fırçalamanız gerekiyor arkadaşlar. Orada tartarlar oluşuyor ve sararmalar oluyor. Bu da ağız kokusuna yol açıyor. Tabii bekle, bekle, oğlum. bekle. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin benim o be Dediğim gibi çok lezzetli olduğu için arkadaşlar yemeye çalışıyor yani Bunun bir yiyecek olduğunu düşünüyor Benim kullandığım diş macunu vanilyalı ve zencefil aromalı arkadaşlar O yüzden de daha lezzetli geliyor onlara Bekle, bekle bakalım Bekle, bekle, aç ağzını, aç ağzını Aferin benim Hayır, aç ağzını, aç, aferin benim oğluma Hayır, bekle, bekle Bekle, elimi ısırıyorsun şu anda şu an elimi ısırıyorsun. Farkında mısın? Dişlerini fırçalamaya çalışıyorum. Bekle! Aç ağzını be. Aç bir ağzını. Küçük dişlerini yerim senin. Bekle! Bekle! Bekle! Hayır tabii elimi ısırıyor. Vallahi canım yanıyor ya. Bekle! Şu sesi duyduğunuzda dişe değdiğinizden eminsiniz zaten. Ağzını açmak birazcık dış, iç dışı için daha zorlaştırabiliyor da arkadaşlar yani iş dışları için arkadaşlar görmeden de yapabilirsiniz, aynı seviyede devam etmeniz gerekiyor ama kendi dişimizde de olduğu gibi yuvarlaklar çizmemiz önemli aferin benim oğluma be aferin benim oğluma bakayım, kaldır ağzını, aç ağzını, hayır be aç ağzını, aç ağzını aferin benim oğluma şimdi öndekilere geçiyoruz Aferin minimum oğluma be. Hayır yiyemezsin tabii. Tamam bitti senin. Bitti. Normalde daha fazla fırçalardım arkadaşlar ama hem videoyu çok uzun tutmamak için hem de biz fırçalama kısmını çok uzun tutmamak için Tobie bu kadarlık yeter. Zaten ben haftada 2 ya da 3 kere fırçalıyorum. Minimum 2 kere fırçalıyorum. Cık, bu hafta 2 etti. Daha bir kere daha fırçalamamız lazım. Belki bir kere daha fırçalarız. Şimdi Jumbo'ya geçiyoruz. Bakalım o rahatlatacak mı? Yine aşağı. İn bakalım aşağı in in in in in in in Görüşürüz Toby Git şimdi ağzının içindekileri em Cumba gel Gel bakalım Cumba Gel yukarı Buraya gel Gel böyle Aslında teknik olarak böyle oluyor Dur Sen uyudun mu? Sen uyudun mu? Gel buraya gel Gel buraya gel Gel böyle Gel buraya gel Cumba Her yerden dolaşıyor Cumba gel oğlum Gel Gel böyle, gel gel gel gel gel gel. Aferin, çık yukarı ya, yukarı, yukarı. Aferin cumboya be, aferin Cumbo, aferin sana be. Bunu akıllılık be. Cumbo birazcık da sakin kalır diye tahmin ediyorum ama o da böyle lezzetli gelen şeylere karşı birazcık ilgi duyuyor. Bekle bakalım, aç ağzını şimdi. Ne demek istediğini anlamıyorum baba. Hayır Cumbo, yalayamazsın Cumbo. Hayır, mu Hayır, Hayırdır mu? Hayırdır, mu? <gülüyor> görüyorsunuzdur zaten Hayır bekle Gel Gel oğlum gel Yok bir şey Yok bir şey, paşam, yok bir şey. Bekle Bekle, bekle. <gülüyor> Hayır Hayır öyle olmaz Hayır öyle olmaz Bekle Aferin benim, benim oğlumu be Gel böyle gel böyle Aç bakalım ayağa. Kalk ayağa kalk. Kalk. Bekle. Bekle. Aferin benim oğluma. Bekle. Aç bakalım ağzını. Aç bakalım ağzını. Aferin benim oğluma. <gülüyor> İçkicisel olarak arkadaşlar dillerini çok fazla hareket ettiriyorlar. Bu durum sizi yıldırmaması gerekiyor Her yere fırçanın dediğimden bir kere emin olacaksınız yani Gel Gel bakalım paşam Şu ön dişlerini birazcık daha yapmamız gerekiyor paşam Aferin benim oğluma Aferin benim oğluma Alt dişler Alt dişler kalsın mı? Bekle Bekle mi? Bekle Aferin benim oğluma Aferin Bekle Bekle sevim diş, Küçük dişlerine kurban sevim Bekle mi? Bekle. Hayır hayır hayır Hayırsa yatarım Aferin, bak bitiyor çok az kaldı, çok az kaldı Cumba. Aferin benim oğluma ve ha böyle durmuşken istemi birazcık daha. Evet arkadaşlar Jumbo'yu da birazcık daha az fırçalamış gibi oldum ama Jumbo'yu da fırçaladım Fırça yerine değdi ve bir kere en azından üstünden geçebildi Ben videonun haricinde zaten dediğim gibi fazlaca fırçalıyorum Ama şu anda hem tabura üstünde olmamız normalde yerde kendi istedikleri yerde oluyorlar Ve yatıyorlar ve ben de yattıkları yerde fırçalarım Ama hem çekip hem onu yapmak birazcık zor olduğu için Jumbo'yu da burada bırakıyoruz Elimi çok ısırdılar çünkü e, Onlar farkında olmadan ağızlarında bir şey hareket ettiği için sürekli dilleriyle oynamaya çalışıyorlar ve lezzetli geliyor onlara. Ama diş fırçalama olayını burada noktalıyoruz. Dişlerini fırçaladık yani. Şimdi tüylerini tarama kısmına ve tüy bakımına geçiyoruz arkadaşlar. O kısım için başka tarafta çekeceğiz. Oraya geçiyoruz. Evet arkadaşlar diğer kısma geçmeden önce kullanacağım ürünleri şimdiden tanıtmak istedim. Öncelikle tarakla başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu, bu bir Terminator tarak arkadaşlar. Golden tarzındaki köpeklerin iç tüylerini taramak için kullanılıyor ve içinde bulunan kendileri sallanarak ya da kaşıyarak atamadıkları tüyleri bu tarakla alabiliyorsunuz. Biliyoruz arkadaşlar. Onun dışında bu tarz bir eldiven taram var arkadaşlar ama bunu taramak için değil, genel olarak spreyleri kullandıktan sonra yayabilmek için kullanacağım bir kaleci eldivenine benziyor. Kaleciye. Evet arkadaşlar. Burada Batuman'ın cilt ve deri ve tüy sağlığına iyi gelen, nemlendiren ve parlak ve canlı durmasını sağlıyor arkadaşlar. Önce Firminator tarakla tarıyorum. Sonrasında bunu sıkıyorum. Sonrasında bununla iyice yayıyorum. Bu arada her köpek sprey sesini sevmiyor. O yüzden elimize de sıkabiliyoruz. Yani önce elimize sıkıp sonra her yerine yayabiliyoruz. Bu nemlendirici ve tüy parlaklığını ve sağlığını korumak için arkadaşlar. Buradaki de bir kolonya. Köpek kolonyası. Kolonya dediğim bildiğiniz elinizde sıktığınız kolonyalardan değil. Parfüm için Dışarı yani dışarıya çıktığınız, geldiğiniz, köpeğinizin kendi kokusunu fark ettiğiniz, o zaman kullanabileceğiniz bir ürün. Bunu da hepsi bittikten sonra kullanacağım. Önce tarama kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Tarama kısmı birazcık uzun sürüyor ama ama sakin olun. Geçmeyin videoyu. Ben zaten size kısa kısa göstereceğim. Yani oralarını hem hızlandıracağım hem de kısa kısa kesitler halinde göstereceğim. Sonrasında ürünleri nasıl kullandığımı göstereceğim. Ve en sonunda finish yapacağız. Sonra pati kısmına geçeceğiz. Başlıyoruz. Taramakla başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni yerimize geldik. Hoş geldiniz. Toby. ve taramaya başlıyoruz dediğim gibi bu kısımları zaten kısa kısa göreceksiniz çok uzun uzun olmayacak i̇yi, gösterebildiğim kadar da iyi göstermeye çalışıyorum Tobi kuyruğunla, kuyruğunla kamerayı kapatıyorsun sen benim pop işimi itemersin baba evet arkadaşlar ilk olarak burada Tobi ile başlayalım Tobi geldi çünkü Cumba da şurada yatıyor Toby'den sonra Cumbu'yu da tarayacağım hızlı hızlı da bu şekilde göstermiş olacağım taramızı alıyoruz ve taramaya başlıyoruz gördüğünüz gibi şöyle göstereyim çık çık çık çık çık çık çık evet arkadaşlar ilk kılımız burada şu daha yakından göstereyim ve bu ilk taradığım yerde en son topluca yine gösterim ben daha önce de tarama şeklini göstermiştim ama bugün diğer bakımlarını da yapacağımız için bakım günü olduğu için bu kısımda çok durmayacağız arkadaşlar Eğer nasıl taranlığını gerçekten merak ediyorsanız da Daha önceki videolarımda köpeklerle ilgili 3 önemli hayat kurtaran bilgi diye paylaşmıştım Oradan bakabilirsiniz nasıl taradığına <gülüyor> Tabi, kapı bakalım Gel buraya Döndöndöndöndöndö öfdö Gülş benim olduğum Evet arkadaşlar Tobi'yi ben daha dün taramıştım o yüzden daha fazla taramayacağım Normalde tasmalarını falan da çıkartıp taramam gerekiyor ama Gerçekten nasıl tarandığını merak ediyorsanız onunla ilgili daha önce bir video paylaşmıştım ama bugün bakım yapacağız Ben de dün taradığım için daha fazla taramayacağım taradıkça zaten kıl çıkıyor şuradaki kılların tamam arkadaşlar Tobi'den şu an çıktı ve her taradığımda bu kadar kıl çıkıyor Eğer bu tarakla tararsanız da haftada 2 ya da 3 kere taramanız halinde arkadaşlar Evdeki dökülen kıl sayısının da azaldığını fark edeceksiniz Şimdi tüylerini nemlendiren o spreyden Botivan'ın spreyinden kullanacağım arkadaşlar Hop Evet Şimdi de onu tekrar o son sıktığım spreyim iyice dağılabilmesi için tarayacağım. Tabi gel bakalım buraya, kalk ayağa, kalk ayağa, kalk ayağa, hayır, kalk ayağa, hayır, maymunluk yapmıyor, gel, kalk kalk kalk kalk kalk aferin benim oğlum. Belirli bir ıslaklığa ulaşıyor zaten arkadaşlar, belki videolarda görüyorsunuzdur. İyice derisine nüfus etmesini sağlıyoruz bu şekilde, spreyin bütün tüylerine gelmesini sağlıyoruz. Birim birim olmalı Gel buraya gel Kalk ayağa kalk Kalk kalk kalk kalk, kalk. Öyle olmaz kalk Hayır ayağa kalk Tabi ayağa. gel, Gel Gel gel gel gel Tamam bitti Hadi gidebilirsin Sıra Jumbo'da Hadi çık Jumbo gel oğlum Jumbo gel paşam, gel paşam gel Gel benim oğlum Gel benim oğlum Büyük oğlum Evet bundan sonra da sıkacağım. Güzel kokuyor değil mi? Böyle etim mı? Dün taradın sen beni daha <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi birazcık da Jumbo'yu tarayacağım Furmeator'la Ondan sonra da tekrar sıkla sıkacağım ve diğer eldiven tarakla üstüne tarayacağım Bakalım cumbodan bugün de kadar çıkacak. Dün bir bu kadar çıkmıştı çünkü arkadaşlar Çıkmaya başladı Cumba kalk bakalım ayağ Kalk Şöyle gel oh, oh. Aferin benim oğluma Aferin benim oğluma Gel bakalım Gel gel gel gel gel gel Aferin benim oğluma Bu arada çekmiyorum bacan arkadaşlar Canı yansaydı zaten gitmek isterdi O yüzden hiç telaşlanmanıza gerek yok Jumbo Jumbo Jumbo Jumbo Gel Jumbo Seni birazcık kaydım bekle İnsanlar seni görmüyor Jumbo Seni görmüyorlar Jumbo Dönden dönden Aferin benim oğluma be Jumbo Ama gel Kalk Jumbo Ge, Gel bak. Ge. Ge. gel bakalım Gel gel Gel Otur Bekle Aferin benim oğluma bee Göreyim benim oğluma Bekle şimdi Evet arkadaşlar cumboyu da yeteri kadar taradım Dediğim gibi dün ikisini de taramıştım zaten Bugün hem size göstermek için Hem de bakım yapmadan önceki <gülüyor> dur, dur, dur dur sakin sakin sakin sakin sakin sakin Cumba sprey sesini mi sevmiyor mesela Cumba gel gel oğlum hayır böyle Cumba gel buraya gel Yok kalk kalk ayağa Hayır cumba cumba buraya Cumba kalk cumba kalk ayağa kalk ayağa Hayır böyle böyle gel böyle gel, böyle gel oradaki bütün kılları dağıttın cumba bekle otur otur cumba otur otur afiyet olsun oğlumum. Evet arkadaşlar. Cumba sevmiyor ama ona da video içinde olsa öyle sıktım Gel bakalım Cumba Gel tarayayım seni Gel Gel bakalım Gel tarayayım seni gel Gel Gel Gel Aferin benim oğluma Tarıncağımı anlayınca nasıl geldin değil mi? Evet tarıncağımı anlayınca geldim Ne olmuş? Aferin benim oğluma be Aferin benim oğluma be Paşa Gel buraya. Hay biz miydi Kıncıba? Afiyet olsun benim oğluma be. Kuyruğunu birazcık daha sıktım arkadaşlar. Gel Cumba, Cumba gel. Gel buraya, gel buraya. Cumba, Cumba. Gel buraya gel. Gel hayır yapma öyle şeyler. Gel buraya, buraya. Otur. Aferin. Tamam bitti. Bitti. Ben de bittim. Cumbo ama bitti. Evet. evet arkadaşlar son bir ürünümüz kaldı. O da parfümleri yani kolonyaları. Şimdi onu kullanacağım. Cumbo biliyorsunuz durmuyor. Spray sesine karşı alerjisi var ama şimdi Önce tutacağım hızlıca sıkacağım. Emin değil. Sana kimse bir şey söylemedi seni Kaldır kafayı Kaldır kafayı Aferin benim oğluma be Hayır hayır kaçamazsın Aferin benim oğluma be Tamam koş Koş git burda Koş git burda Koş koş koş koş. Tobi gel Tobi gel bu kadın Tobi'ye sıkmamıştım arkadaşlar Şimdi Tobi'ye de sıkıcam bitecekten Gel benim, gel yanıma gel Otur Otur Tabi cumbo yeter Aferin benim. bu mantı Bak naptın buralara Çık bundan Geç yukarı çık. Otur Aferin tobi sana Bekler Aferin bekle Bekler Mis gibi kokman için bu tobi Mis gibi kokan bi tobi Kokan Bunu da elimle böyle yiyeceğim arkadaşlar Taramayacağım tekrar Zaten her yer yeterince kı oldu yeterince de taranlı var zaten Şimdi son bir bakımımız kaldı arkadaşlar Pati altı bakıma Yani şu gördüğünüz siyahlıklar göremiyorsunuz şu anda ama Buradaki siyahlıkların bakımı Hazır mısın? Hazır mısın? Eğer babayı seviyorsan konuş eğer Cumboyu Jumbo'yu seviyorsan konuş Eğer takipçilerimi seviyorsan ve çok seviyorsan konuş oh, oh. Evet arkadaşlar şimdi size çıkan toplam kıl göstereceğim Toby ve Jumbo'nun toplamını göstereceğim arkadaşlar Burada gördüğünüz, etrafa da daldı birazcık ama burada gördüğünüz bütün kıllar şu an taradığımda çıktı ki ben dün de taramıştım arkadaşlar. Dediğim gibi mevsimsel olarak şu an kıl döküyorlar. Şöylece arkasının boş olmadığını da göstereyim size. Zaten bu videoyu çekiyor olma amacım da arkadaşlar yazın gelmesiyle birlikte kıl dökme olayı yani tüylerinin dökülme olayı daha fazla olmaya başlamıştır. Ee, köpek besleyenler beni gayet iyi anlamıştır zaten şu anda. O yüzden böyle bir video çekiyorum arkadaşlar Neler yaptığımla ilgili bana çok fazla soru geliyor Ben de bu soruları bu şekilde cevaplamak istedim Şimdi patilerinin altlarına bakım yapacağım Evet arkadaşlar son ürünümüze geldik Son ürünümüz pati altı nemlendiricisi Bu da Botivan'ın bir ürünü Ters göstereyim Botivan'ın bir ürünü arkadaşlar Bu arada şöyle bir şey takıldı aklıma Şu anda 3 tane ürün 4 tane ürün tanıttım Diş macunu e, Amerika'dan geldiği için Markasını söylemedim gerek duymadım Ama diğer gösterdiğim üç ürün de da. Ben Botivan'ı arkadaşlar sponsorum olduğu için ya da işte bir reklam yaptığım için önermiyorum ama Botivo hayvan ürünü ürettiğini biliyorum hayvanlar için özel ürünler ürettiğini biliyorum ve Türkiye'de bulabileceğiniz markalara önermeye çalışıyorum ben de kullandığım ürünleri size göstermeye çalışıyorum Dilara'nın Amerika'dan getirdiği çok fazla Amerikan ürünleri de var ama onları size daha hızlı gösterip daha çok ulaşabileceğiniz ürünlere doğru yönlendirmeye çalışıyorum size sizde internetten aynı tarz pati altın emlendiricisi yazıp başka ürünlere de ulaşabilirsiniz ben Botivo dedim diye Botivo almak zorunda değilsiniz. Ben kullandığım kadarıyla mutluyum arkadaşlar Bana gelen sorular içerisinde işte Köpeğine ne kullanıyorsun ne ediyorsun gibi soruları cevaplamak için ürünleri gösteriyorum bu şekilde Pati altın nemlendiricisi arkadaşlar Yani Türkçesi bunun bu Pati altı bakımı Yere değen yüzeyleri güçlendirmek ve nemli tutmak için Onun dışında da çatlaklar ve kurulukları önlemek için arkadaşlar Şu şekilde göstereceğim size Açıyorsunuz vazeline benziyor zaten Ben bunu ikinci kez daha önce almıştım Bitmişti bunu ikinci kez aldım ve kullanıyorum Ve son olarak pati altı bakımını göstereceğim arkadaşlar Şu şekilde eliniz alıyorsunuz Parmağınızı alıyorsunuz özür dilerim Ve sürmeye başlıyorsunuz tabi gel bakalım buraya Gel Hayır bu bir yemek değil Bekle Pati ver Aferin, bekle. Şu şekilde, her yere gelecek şekilde... Tobi, hayır, hayır. Patilerinin altına sürüyorsunuz. Zaten sürdükten sonra da rengi değişiyor arkadaşlar. Patilerinin rengi değişiyor. Ve o nemi hissedebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz parlaklığıyla beraber. Tabi seni ters mi Evet, ben böyle durmaktan rahatsızım. Bu şekilde hepsine süreceğiz arkadaşlar. Patilerin altlarının nemlenmesini sağlamış olacağız. Ve diğer özelliği de arkadaşlar koruyor. Koruyuculuğu da var yani. Evet. İlk patimiz bitti. Gel bakayım buraya ben. Gel. Gel. Size rahat sürme şeklini gösteriyorum arkadaşlar. Köpeğinizi bu şekilde kucağınıza alıyorsunuz. Şimdi size iki pati arasındaki farkı da göstereceğim. Bu sürmediğimiz pati, bu sürdüğümüz pati. Parlaklığı umarım görebiliyorsunuzdur. Görebiliyorlar baba. Bu sürmediğim olduğu için daha mat ve ee, kuru kuru duruyor ama sürdüğüm daha parlak duruyor. Diğerlerine de sürüyorum hızlıca. Bunu sürerken temiz olmasına dikkat edin arkadaşlar. Temiz olsun patilerinin altı. Ben önce pet ıslak mendilleri var. Pet ıslak mendiliyle temizliyorum ondan sonra sürüyorum. Evet. Bitti zaten. Son bir patimiz kaldı. Sonrasında cumbaya da süreceğim. Ve de bunlar pet ürün olduğu için arkadaşlar Yani köpeğiniz sonrasında tadına ve kokusuna gidebilir Yalayabilir ama bir sorun teşkil etmiyor Yalamaması daha iyi yani Patisinin altında kalması ve daha iyi nemlenmesi daha önemli tabii ki Eğer görüyorsanız engel olmaya çalışın ama Sizin görmediğiniz tarafta yalıyorsa işte Ağzına patisini ağzına sokuyorsa falan Bunlarda sorun içermiyor çünkü sadece pet için Üretildiği için köpeklerinize bir zararı yok Tobi bitti arkadaşlar patilerinin altlarını şöyle göstereyim size Evet Parlak pati parlak pati oh, Hadi git Hadi git geç buraya Cumba gel Cumba gel oğlum Gel paşam Koş tabii. git sen biraz yat Gel tabii, gel cumba Yat oğlum Yat Hop, Döneceğiz şimdi bir iki üç Bir iki üç Hop, Hop. Aferin benim oğluma Aferin benim oğluma Aferin benim oğlum o be Evet, patisinin altını görüyorsunuz arkadaşlar Şimdi Alıyoruz ve sürmeye başlıyoruz Jumbo'nun patileri Jumbo bir tık daha büyük bir köpek olduğu için arkadaşlar birazcık daha büyük patileri var Pati altları birazcık daha büyük Her yerine iyice bu şekilde gelmesi gerekiyor Evet, şimdi size olan ve olmayanı göstereceğim Olan, olmayan <gülüyor> Kım günü en sevdiğimiz gün? Şimdi bunu Dilara izleyecek arkadaşlar, Amerika'dayken Şu an Meksika'da gerçi ama Video editlemek koyulduğunda belki Amerika'ya geçmiş olacak tekrar Burada izlediği zaman mutlu olacak, bayağı mutlu olacak Bunlar genelde Dilara'nın özenerek ve severek yaptığı şeylerdi Tabii ki ben de yapıyordum ama Dilara böyle şeyleri yapmayı daha çok seviyordu Cumba son pati, bitiyor Dön bakalım, dön dön dön dön Aferin benim oğluma be Evet arkadaşlar Cuma'nın patileri de ömerlik olarak bitti. Cuma çıkıyor yukarı oldu. Tamam bitti. Gel. Gidip yatacağım ben. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Azıcık daha yere kayayım videonun sonuna geldik arkadaşlar bugün köpeklerin tüy ve cilt bakımlarını size göstermek istedim öncelikle onun dışında ağzı ve diş bakımlarından birazcık bahsetmek ve e, ne sıklıkla yapmanız gerektiğinden bahsedip nasıl fırçalamanız gerektiğini göstermek istedim e, son olarak da patilerinin altlarının bakımlarını gösterdim dışarıya çıktıklarında kurumaları, nemlenmemeleri, işte çatlamaları onun dışında işte yerlerin sıcaklığı ile beraber gelen rahatsız ediciliklerini önleyebilmek için daha dayanıklı hale getirmebilmek için kullandığım ürünlerden bahsettim bugün Çocuklarım bakım yönüydü. Elimden geldiğince size göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Videonun sonuna geldik. Daha sık bakım videosu gelsin istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yaptığım bütün bakımları. Özellikle Dilar'a geldikten sonra çok daha iyi çekerek yapabilirim. Yüz ifadelerimi, nereye nasıl sürdüğümü de gösterebilirim. Videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone değilseniz kanala da abone olun lütfen. Tobi gel. Veda ederiz. Zumba gel. Gel cumba Cumba gel Gel veda ediyoruz Söl <gülüyor> oldular Şöyle. Oo neymiş ki bu Kim istiyor bunu Gel Gel al Ödül maması, Al Oo Oo Otur Otur Neyi düşürdün Kumandayı Bay baydı. bay di Bay bay de Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Cumbo, sen niye uzaklasın? Gel seni dövüyorum. Maşallah. Kolyan da çok yakışmış ha. Kolyan de çok yakışmış ha.